Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim katmer börek. İnanın müthiş lezzetli oluyor. Sadece dört tane bezeyle çok güzel bir börek hazırlayacağız. Evimizde klasik bardaklarda bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir yemek kaşığı toz şeker, 10 gramlık bir paket kurmayan. Öncelikle şöyle karıştırıp mayayı biraz eritiyorum. Ardından unu yavaş yavaş ilave edip aslında birazını katayım. Bir tatlı kaşığı da tuz. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. Ben unun hepsini katayım. Biraz daha un alman gerekecek. Sonunda size unun miktarını söyleyeceğim. Toparladım. Şöyle masanın üzerine biraz un serpip Hamuru burada toparlıyorum. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Sizde 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Şimdi hamuru böyle toparladıktan sonra en az 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Elinize yapışmadığı sürece un kullanmayın. Eğer böyle Baktım safif yapışıyor. Azıcık un serpip yoğurtmaya devam edin. Hamuru yeterince yoğurdum artık. Şöyle oldukça yumuşak ama elime de yapışmayan bir hamur arkadaşlar. Şöyle yuvarlak haline gidiyorum kağıdın içine bir miktar un um serpip içine alıyorum. Streç filmle kapatıp yarım saat 40 dakika mayalandırıyorum. Tamamur yeterince dinlendirdim. Gayet güzel şekilde mayalandı. Masanın üzerine um serip un serip bunun masaya alıyorum Uzun şerit haline getireceğim hamuru dört tane bezeye ayıracağım şöyle kenarına biraz un serpim. üzerini örtün bir beş dakika beklesin dinlendirdim şöyle bir tanesini alayım iki iki arkadaşlar böreğin iki tanesini altına iki tanesini de üstüne koyacağım alayım ki evin altında kalmasın üzerine örtün hamurların şöyle hamuru. hemen hemen bir 40 santim 50 santim şapında açıyorum Türkçe şöyle bir serpin kenara alayım. Bir tane daha hamur açayım. Bu esnada biraz hızlı hareket edin ki arkadaki bekleyen hamur çok yumuşak. hamurları açtım arkadaşlar. Diğer iki taneyi de açtım. Şöyle katladım. Ee, un serpip katlayın yoksa yapışır. Bu hamuru açtım hamuru şöyle aç seviyorum ettiğim 100 gram tereyanı her yerine güzelce sürüyorum. Bu 100 gram e, tereyağı hemen hemen iki hamura da yeterli gelecek. Hatta birazcık da sıvı yağ koymam gerekiyordu. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar ortalama da şöyle sıvı yağ koyuyorum. Yağ miktarı böyle çok az dolmasın, çok aşırı dolmasın. Her tarafını güzelce sürüyorum. Çok güzel şöyle bir katlıyorum. Her katladığımda yağ süreceğim. Bunu da üzerine Yine yağlıyorum katları ayrılması için muhakkak yağlayıp bu kısmı da üzerine atıyorum yani çok aşırı olmadan yağlıyorum bunu kenara alayım bir baştan başlaması Şimdi diğer hamuru tam orta kısmına koyuyorum. Kenarlardan kapatacağım. Her kapattığında muhakkak yağ sürüyorum. Diğer tarafta. Islak ettim. hazır. Şimdi bu kenarda beklesin. Diğer iki hamurları da aynı şekilde hazırlayacağım. Hamuru tepsinin büyüklüğünü açtım arkadaşlar. Hemen hemen. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Şöyle ikiye katlayayım. tepsi yağmış olarak serdim. ya da Ben e, beyaz peynir kullanacağım. arzu ettiğinizi kullanabilirsiniz. Çökelek vardı biraz evde. olanlarda yapıyorum. Siz de kıymalı, patatesli neyi seviyorsanız Hazırlayabilirsiniz. Hatta birazcık da maydanoz katabilirsiniz. Şimdi bunu kenara alayım. Hemen hızlıca diğer hamurumu da açayım. Vaktiniz varsa hamurunuzu suyu yağladıktan sonra bir 20 dakika, yarım saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Daha katları güzel olacaktır. Benim şu an vaktim olmadığı için ben pek dinlendiremedim. Şimdi bu tepsiye göre açmam lazım ki üzerinde düzeltemeyeceğim. Çünkü şöyle bir ortalama bakıyorum. Gayet iyi. Üzerine doğru kapatıyorum. Kenardan biraz bastırıyorum. Peynirleri çıkmasın. kenardan kenarlardan biraz bastırıyorum. Şöyle tereyağ kabının içerisinde bir adet yumurtayı güzelce çırpıyorum. Üzerine döküyorum. Şu elime süreceğim daha iyi olacaktır. Bolca yumurta sürün Arkadaşlar yumurtasını sürdükten sonra çok derine inmeden Bak şöyle çizgiler atıyorum. Eğer ki vaktiniz varsa tepsi mayasında öncesinde yumurtayı sürmeden önce bekletebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için ben hemen hızlıca yaptım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Katmeri fırından çıkardım. Hatta köşesinden birazcık kızımda yedim. Müthiş güzel çıkmış arkadaşlar. Böyle, böyle çıtır çıtır ben üzerini birazcık örttüm. Hiç bıçakla falan kesmeye uğraşmayacağım. Bu şekilde makasla. Kesip size iç kısmını da ayrıntılı göstereyim. İnanın müthiş güzel, kat kat bir çörek olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ayrıntılı gösterip Artık videomu bitireyim. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Jakieś